Koç burcu kadını nasıl tavlanır? Mutlaka bir hedef ya da amaca doğru odaklanan erkekler onların ilgilerini çeker. Boş bir adam koç kadın için ilgi çaren gibi özelliğe sahip olamaz. Bu nedenle de hedef ve amaç olması önemlidir. Hayata karşı savaşçı yönün güçlü olması gerekirken cesur olmak da koç kadını etkileyecektir. Cesur adamlar koç kadın için çok daha iyi birer arkadaşlık ve sevgili olurlar. Koç kadını bir adamı severse, o adamı kolay kolay ve basit ele geçen bir yapıya değil de, daha meydan okuyan, zor, karizmatik, zor elde edilen bir tarza sahip olmasını bekler ve ister. Koç kadınları kişilik anlamında kadının tüm unsurlarını elinde toplar. Koç kadınlarının gerek anne gibi koruyucu, sevecen ve kollayıcı, gerekse ateşli bir kadın gibi dolu yanlara sahip oldukları bilinir. Koç kadını destek bekler. Bu nedenle de kendisine destek olan, zamanı geldiğinde yanlışını yüzüne vuran bir karaktere sahip olan erkekler ile çok daha iyi anlaşırlar. Yani koş kadını pohpohlanmayı, şımartılmayı değil, gerçekleri ve doğruları duymak ister. Dürüst ve şeffaf olan erkeklere ilgi gösteren koş kadınları bu nedenle de doğruluk konusunda hassastırlar. Netlik, dürüstlük, olduğu gibi görünme, doğrudan ifade etme gibi durumlarda koş kadınlarının daha iyi hissettiği bilinmektedir. Koç kadınları bazen erkeklerini bozabilirler. Sözlerini esirgemeyen koç burcu kadınları söyledikleri ve iddialı oldukları konularda da sel söylemlerini sürdürürler. Bu durumda harbi kadın olmanın doğal getirdikleri arasındadır. Kendisiyle barışık olan koç burcu kadınları aynı zamanda hareketli de bir hayat sürerler. Bu özellikleri taşıyan erkekler ile uyum içinde yaşayabilirler. Üstelik bu erkekleriyle ortaya koydukları uyum gerçekten mükemmeldir. Erkekler de buna göre hareket ettiklerinde mutluluğu paylaşırlar. Demolojiden, acındırmadan nefret eden koşburcu kadınları ciddi anlamda gerçekçi sayılırlar. Duygularına ken vurmasını bildikleri için karşılarında mızırtılı, sızlanan erkekler istemezler. Aşkı daha sert duruşlu, daha net, kendiyle barışık erkeklerde de ararlar. Koşburcu kadınları yeniliklere açık olduklarından dolayı gerici, sabit fikirli adamlardan hoşlanmazlar. Bu nedenle de daha yenilikçi, daha modern, daha açık düşünce tarzına sahip erkekler ile ilişki kurmayı severler. Keşfedici karakteristik özellikler ve maceracı huylar koç burcu kadınlarının etkilemeye yeterli artar. Bu şekilde ilişkide heyecan da olacağı için her yönden koç kadınları bu durumda etkileyebilirsiniz arkadaşlar. Kendilerine koydukları amaçları destekleyen adamları koç burcu kadınları daha çok sever. Kızdığı zaman sakinleşmeden hareket etmemesi gereken koç burcu kadınları erkeklerin de bu durumu anlayışla karşılamalarını isterler. Üstüne gitmelerinden hoşlanmadıkları için bu konuda çok nettirler. Kızgın ya da asabiyken koç burcu kadınları yalnız kalmalıdır. Erkeklerinden karakter ve duruş sahibi olmasını bekleyen koç burcu kadınları anak usul erkeklerden hoşlanmazlar. Özgürlüklerin kısıtlanmasından hoşlanmaz. İşte tam da bu nedenle de erkekler, Koşburcu kadınlarını etkilemek istediklerinde hakimiyetçi olarak değil, özgürlükçi olarak yaklaşmalıdır. Bu sayede doğru bir denge ve iletişim kurulabilir. Önemli bir konuda Koşburcu kadınlarının kendi kararlarını kendilerinin almalarının önemidir. Bu nedenle de kararlarına saygı duyan erkekleri daha çok seven Koşburcu kadınları buna göre yaşamlarının düzenini kurarlar. Olur ya erkeğiyle bir tartışmaya girerse erkeğinden geri çekilme değil sağlam ve duruş bekleyen Koşburcu kadını... Hemen sinmeyen, cesur, adam olan ve pısırık olmayan erkeklerden hoşlanır. Güçlülüğün sinanması ve dik duruşun ortaya çıkarılması gibi sebepler ile bu tarz okumaları zaman zaman görülebilir. Tutarsızlık, kararsızlık, burcu kadının asabını bozmaya yeter. Yalan olan dolan başlı yol, kilo oynamak, hile gibi durumlarda burcu kadının merhametini erkeğinden saklar. Bu nedenle söz konusu durumları yaşanmaması için elinizden geleni yapın arkadaşlar. Koş burcu kadınları fazla akıllıdır. Akıllı olduklarını fark eden ve buna göre davranan erkekleri isterler. İlişki sırasında monotonluk, durağanlık, bütün yaşantı koç burcu kadınları rahatsız eder. Bundan dolayı da daha hareketli bir hayat isterler. Erkeklerinden de bunu isterler. Koş burcu kadını diğer kadınlara göre daha baskındır. Evlilik değil, kariyer daha önemlidir. Bu şekilde yaşamlarını yönlendirmeyi severler ve hayatlarındaki erkeğin de buna uygun olmasını isterler. Son derece sosyal kişiler olan Koç burcu kadınları, bu yaşantılarına saygılı, uyan ve uyumlu erkekleri isterler. Daha sosyal olan erkekler ile kendilerini daha iyi hissederler. Sürekli gelişim mantığı ile hareket eden erkekler Koç burcu kadınlarını etkilemeye başarır. Çünkü Koç kadınları yerinde duran erkeklerden hoşlanmaz. Eğer tuttuğunu kopuran bir partner buldularsa Koç burcu kadınları bu erkeği hiç mi hiç kaçırmak istemezler arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz.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 Çili'deki Atacama çölünde bugüne dek hiç yağmur yağmamış. Allah'ın içi. 26. Dünyanın en uzun ağacı olan Hiye yeri birkaç bilim adamı dışında kimse tarafından bilinmiyormuş. 27. Timsallar dillerini dışarı çıkaramazlarmış. Bu da ilginç. 28. Bir yudum deniz suyu milyonlarca bakteriyeler hücre. Hücrelere bin bitkisel plankton ve onlarca bin hayvansa plankton içerir. 29. 29.